İçinden Vay. çok değişik başlıklar çıktı. <gülüyor> İçinden çok şey değişik başlıklar. Şey sonra ne Şu ne? Makineye benzer bir şey var ama bir topluluk var ama. <gülüyor> <gülüyor> Oo, Yosun miyiz, Lütfi? O Yosun yer mı ziytüf? Ozan ne tuttun? Eyvah. Getirdin ya? Getirdim abi. Şöyle çevir. Aban. Merhaba Web Tekno takipçileri, merhaba arkadaşlar. Sevgili arkadaşlar, daha önceki videoda çok beğendiğiniz Kötü Yorumlar içeriğinin ikincisiyle karşınızdayız. Konsept tekrar hızlıca özetleyelim arkadaşlar İnternette çok değişik çok enteresan ürünler bulduk ve bunlara gelen kötü yorumlar gerçekten değil mi bunun testini yapıyoruz zaten bir önceki videoyu izleyenler kesinlikle biliyorlardır hızlıca başlayalım o zaman Ozan başladı bile onla başlamayalım önümüzdeki Yok, ürünler ona başlamayalım. enteresan ürünler arkadaşlar bir tanesi çok fazla tavsiye etmediğim Niye tavsiye etmiyorsun abi, abi bence abi ayıp bu ya bu kötü, ayıp? kötü amaçla kullanılabilir Gizli ya kamera şeklinde abi çok da gizli değil elinde kocaman bir kutu var şu anda yani böyle bir şey var ama içinde Tamam içinde ampul çıkacak o zaman bir tane Kamerası var arkadaşlar. Evet. Bu kamerayla birlikte tepeye takıyorsun. Evde neler oluyor bitiyor. Hepsini izleyebiliyorsun. Çok fazla dediğim gibi tasvip etmediğim şeyler bunlar. Ama yine de kötü yorumlar gelmiş bu ürünü denemeden olmaz. Şimdi ilk kötü yorum deneyeceğiz ama bunu bir yere bağlamamız lazım. Hadi bağlayalım bunu. İlk kötü yorum ışık özelliği suvardan <gülüyor> anahtar kapat. Haa ortadaki kapalıymış ya. Açtım şimdi. Hala hala bayanmıyor. Anladığım kadarıyla bunda ampul özelliği yok arkadaşlar. <gülüyor> Diyor ki bak şimdi uygulamayı açtım arkadaşlar. Şurada scan QR kod diye bir şey koymuşlar. <gülüyor> bunu şimdi kameraya da verdik erişimi. İnşallah bakalım başımıza bir şey gelmez. Şurada üstünde bir demin sana makara yaptığım şey vardı ya. Ha bak QR şurada. Ha, onu okuttum. Bu ne şimdi? Wi-Fi smart kamera olacak. Otomatik bulmaya çalışıyor şu an. Biraz bunu herhalde eklemek zaman alacak arkadaşlar anladığım kadarıyla. Zaten Ozan'cığım sen şu an uğraşıyorsun ya. Kötü yorumlardan bir tanesi uygulama çok karışık, çok zor kurulmuyor vesaire vesaire gibi yorum gelmiş. Haksız mı sence? Şu anda hiç haksız gözükmüyor Son kadar Şu abi. an ben bir şeye bağlayayım mesela Wi-Fi olarak ama burada şimdi bir sürü bir şeyler çıktı zaten seç uygulamadan hocam. görüyorsun. Nereye seçtim? Seç. Çalışacak mı? Önce önemli. aa Connecting diyor. E, connecting'de kaldık. Alo, Çin, Çino. Az görüntü ver. <gülüyor> Tek yok. Abi hayırdır ne yüklüyor? Starlink'e yüklenirdik bu bak. kadar zamanda yani. Yarım saat, bir saat uğraştık çalışmıyor. Gerçekten uygulamaya bağlanmıyor diyen kötü yorum keşke sadece onu dinleyip almasaymışız olurmuş abi. Diğer şeyleri, diğer kötü yorumlarını maalesef deneyemiyoruz. <gülüyor> Ürün bozuldu. Geriye de göndereyim çalışmıyor diye ama o zaman kırmayı tercih ettim. Evet, ben masa kırılacak diye korkuyorum aslında, Sorunu mu? Evet, Dur, masa zaten Aynen. derindi. Böyle koy, kaldır onu, getirdin ya. Getirdim abi. Şöyle çevir, aban. <gülüyor> Böyle olacak kardeşim, ben önce içine sokacağım. Masanın bir parçası olacak artık. <gülüyor> şeye benziyor sen, boyunsuz at var ya. <gülüyor> ben dedim sana masaya bir şey olabilirdi abi ya. Şöyle vursam, bunu masanın içine sokabilir misin? <gülüyor> Evet, girdi. Onu da soktu, bravo. bravo. <gülüyor> Kardeşim helikopter. Bu arada diğer kötü yorumlar da şu şekildeydi arkadaşlar. Ürünün görüntü kalitesi çok kötü. Denemeyi çok istiyordum. Maalesef Aa, bu deneyemedik. Bunu, buna geçelim. Bu güzel ürün bayağı. Tümden bu ürün eğlenelim artık. Dur, sayıp, Bildiğiniz arkadaşlar. Abi. Şimdi bu ürün harbiden hani güzel bir ürün. Benim de daha öncesine test ettiğim bir ürün. Ama tabii ki bunu incelemeyeceğiz şu an. Bunun hakkında yazılan Hüsnü kötü yorumlar var. Başlayalım. Bu bataryayı hatırlayanlarınız var mı aranızda? 33 ohm mataresiyle çalışıyor kendisi doğrudan. Fiyatı 94 lira bu ürünün arkadaşlar. İlk kötüyorum şöyle. Ne? Evet, çok kalitesiz. Kesinlikle tavsiye etmiyorum. Ben bunu kabul etmiyorum abi. Böyle bir şey kesinlikle yok. Var mı aranızda kullanan? Var. Hiç oynamadım mı? Hiç oynamadım. Evet, ha. tabii ki Mario açtım. Arkadaşım bu ürüne dandik deme şansın yok. İçinde süper Mario var ya. <gülüyor> İlginç bir lütfen. giriş sistemi var üstünde. Şunu taktığımızda abi şu üste şarj girişine aynı zamanda yeni böyle bir konsolumuz oluyor. Yani bunu mesela Yapma. böyle koyuyoruz. Oynayabilir mi? Galiba oyuna girmedi. Önce bunu yapmamız lazımdı. O zaman çok geç o zaman Daha çalış... bunu bitirmeden salma. Kablosu metre 1 metre Evet bu kablodan bahsediyorsa 3 metre bir kablo yok burada hani gözle görülür bir şey. Şimdi 5 dakika kullandım kapatıp açınca düzeldi demiş. Ben birazcık ağrıya oynayacağım müsaadenizle bakalım neler olacak. Bizimkinde böyle bir sorun var mı yok mu anlarız. Bir de bu var arkadaşlar. Bununla da televizyona bağlayarak görüntüyü aktarabiliyorsunuz. Ekran parlaklığına kötü dendi. Şu an stüdyoda tepemizde ışıklar var. Tabii güneş altında iyi değildir. Ama yani kapalı Damla bir ortamda karanlık hafif loj bir ortam. Ortamda böyle Lodge. rahatlıkla kullanabilirsiniz. Loj Lodge değil o. Loj'tu bu arada. Loj bu ortam. Kaç tane oyun var şimdi ona da bakalım. Çok aynı oyunlar olabilir. Nerede? Super Mario. Turtles 1-4. Aynı Super Mario mu? Bir daha geri gel. Bas abi ona. 314x Super Mario'ya. Aynı Super Mario. 400 oyundan çoğu aynı. 50 tane falan oyun var demişler ama arkadaşlar atel oynayanlar bilir ki 999 in bir ya da 9999 in bir yazıyorsa oyunlar zaten hepsi aynı birbirinin çoğu. Yani buna alışık olman lazım dostum. Şarj kablosu çıkmadı arkadaşlar içinden ama hani çok zor mu şarj etmek? Micro USB kablo ile şarj oluyor. Hani evde bulabileceğiniz bir kablo bile olabilir. Sonuçta çok yaygın kullanılan bir şarj girişi. Son bir yorumumuz Var. Hiç güzel değil. Ben Street Finger için aldım. Muhtemelen Street Fighter'dan bahsediyor. O olmadığı için pişman olmuş aldığına. Bakalım mı Street Fighter'a? Kapışalım mı seninle? Bakalım varsa ama üzerim. <gülüyor> Cage Street Fighter'ı göremedim abi hala. Ben de göremedim. <gülüyor> Spider-Man var. Evet Street Finger yok. <gülüyor> Fighter da yok. Herhangi bir şey yok. Sokak parmağı. Genel olarak bu ürün hakkında konuşmam gerekirse Başarılı. ben beğendim. Güzel ben bir ürün. Müsaadenizle bunu... Çöküyor musun ona? Çöküyorum değil, artık çöktüm bile. Geçelim sıradaki ürünümüze. Evet, sevgili dostlarım, kıymetli kardeşlerim. Masaj aletimiz burada mı? Burada. Güzel. Tamam açalım abi. Sıradaki ürünümüz şöyle bir masaj aleti. Çok önemli bir özelliği varmış. Kutunun üzerine yazmışlar on off kontrol. Açıp musun? Tevfik ederim abi. Açma kapama özelliği. Şimdi kendisi 160 liraydı yanlış hatırlamıyorsam. Vay. İçinden çok şey değişik başlıklar İçinden çok değişik bir şey. <gülüyor> Şu ne abi o? <gülüyor> Bu burun masajı olarak... için yorumlardan bir tanesi hiç beğenmedim. Başlıklar beni hiç rahatlatmadı diyor. Şu başlık nasıl? <gülüyor> Gerilim başlık boşluğu var burada. Ucu da böyle <gülüyor> Şu an Evet, daha geniş. Evet. O zaman bana doğru tutarsan <gülüyor> sevinirim abi. Abi en güzeli bu bence. Top gibi olan zaten her of. yerde bunu görüyoruz. Fena oluyorum yapma. <gülüyor> yoğurmalı olmadığını düşünüyor. Abi yoğurmalı masajı bana tarif eder misin? Yoğurmalı. Aa. aa. Aa ah. bacaklar da baş ağrısı üst kısımlarda beyni sarsıyor demek. Ben benim bacaklarımla bir dener misin abi? Bayağı böyle 4-5 farklı zannediyorum modu var bunun. Mod değil de hız yani. 1 2 3 4 5, 5 6, 6, 6 6 farklı hız modu. Var. Ama bunu biraz da başarısızmış. Biraz Çıkıyorum. böyle o beyni sarsıyor. Mu? Şu an aklım gözlerim gidiyor. Daha söyle <gülüyor> biraz. Omuriliğin tam üstüne yapma şimdi burada kalka mıyım ben? Bir laa versene. Laa amit çereme de şey yok. şuraya yapman lazım. Bak şimdi. La... Gördün <gülüyor> mü? Aa, çok iyi abi. keyifli bayağı bastırarak yaptığınızda cihaz duruyor demişler bastırarak yap duruyor Aa, duruyor da bu kadar bastırmayın arkadaşlar zaten yani. ben masaj aletlerinin korkulu rüyası değilim şimdi <gülüyor> Tam oturmadığı için arada düşüyor demişler var mı öyle bir şey o zaman? bütün uçları taktım az önce hiçbiri düşmedi masaj salonuna gittin mi Çağatı'na masaj salonuna hiç gitmedim bir yorum var diyor ki masaj salonu hissiyatı vermiyor ben o zaman hadi <gülüyor> <gülüyor> ofistekileri de şöyle ansızın masaj yapalım <gülüyor> bakalım o uçla yapmasana zahmet yok, yok şunu topla korkutma. yapacağım ya da şununla da yapalım ansızın masaj ansızın masaj salonu <gülüyor> <gülüyor> Güzel isim bak bu çalışır. Hadi Lara bir gelsen. <gülüyor> Ansızın masaj salonu açtık. Allah! Çok iyi. <gülüyor> Rahatlatıyor. Approved. Hadi devam. Bak, bak abi, de abi ekranda ne var? O oh. <gülüyor> Allah. İyi mi abi? <gülüyor> Keyifli misin abi? Keyifliyim. 10 dakikaya koyurtur. 160 TL eder mi abi? Verir eder. 100'ü sen eder. O zaman yanına birini de almamız gerekecek. Bunu hiç düşünmemiştik. Lan çok mantıklı. O zaman devam. Evet. Horay bir yeni masaj salonu açtık. Ansızın masaj salonu. Oha! Biraz aşağı kuruluş bedavaya masaj bu. <gülüyor> Beğendin mi? Dağıtladın mı? İyi, Yeter ya. bu kadar Hani müsait mi masaj yapacak? <gülüyor> Sporcu adamsın ne diyor bu masaj aletlerine? Allah fıtık varsa yaptırırım. Abi ya keyfini çıkarıyor şu an yani. Sen <gülüyor> <Önce bir> gelsene. <gülüyor> Memnun musun abi beğendim. beğendim mi? Memnunum memnunum. Sen görür bu? Biz gidiyoruz görüşürüz. Görüşürüz gidiyoruz. abi. Ne diyorsun abi? Güzel abi bütün ofis onayladı Bence beğendi. Güzel masaj aleti. Küçük yorumlarda çoğu aslında yanlış gibi. Son iki ürünü ve karşınızda pompa. Son günlere en popüler ürünü. Şöyle atayım havaya böyle bir havalı çıksın kutuda. Bu suyun içine Allah sokacağız. Zaten çalışıyor duysa da şu çalışmıyor olma ihtimali var bunun. 30 TL değerindeki bu işte damacana su pompamız. Akıllı. akıllı. bu. Şöyle görmüş olduğunuz gibi bir micro USB kablo ile geliyor kendisi. Şarj için mi hocam? Şarj için. Diyor şarj... ki 15 günde bir şarj etmeniz yeterli olabilir. Peki buna gelen kötü yorumlar neler? İlk yorumumuza baktığımızda damacana'ya bağladığınızda sanki kuyudan su çekercesine ses yaptığı Olacağım, bir benziyor. olayı var. Evet. Şimdi arkadaşlar burada ufak bir bilgi vermem lazım sizlere. Şimdi bu damacanalar geldiğinde üstüne şöyle bir kapak oluyor bildiğiniz üzere ve bu kapağı komple bu makineyi takarsanız bu makine tam oturmuyor sevgili dostlar. Eğer bu mavi kapağı sökmeden bunu takarsanız tam bir şekilde oturuyor. Bardağı ver bakalım ne ses. kadar gürültü yapıyor? Çok az bence ya. Yani, ki kadar çok değil. değil. Demin bayağı bir ses yapıyordu. Şu plastik sesi emiyor olabilir. Az su akmıyor. Bayağı taze su akıtıyordu. Yani şöyle o evdeki o standart basmalı damacanalardan tabii ki daha az akıyor. Bir şey dolduracaksan ona nazaran çok beklersin ama bunun ben farklı <gülüyor> versiyonlarını da görmüştüm. Onlara göre bence su akışı fena değil. Abi. Suyu şimdi Ecem Pişti, suda metal tadı oluyor. Heyecan var mı metal tadı? Afiyet olsun son ürünümüze doğru evet. geçelim. Son, son ürünümüze ürümüz, geçelim. kutusunda bile sıkıntılı gelen targo böyle geldi arkadaşlar bu arada. Bir evet. adet aksiyon kamerası. 180 TL su geçirmeyen bir kılıfı olduğunu iddia ediyor. Bunların hepsini şimdi sırayla test edeceğiz. Ben işte. galiba bunun batarya kapağını kırdım abi. Şimdi bu yorumların ilkine baktığımızda şöyle bir yorum geliyor karşımıza. Ürün çok kötü sadece şarjda çalışır, Şarjdan çıkartınca çalışmıyor denmiş. Yine bizdeki üründe şu an için öyle bir sorun yok. Şarja takılı olmamasına rağmen içinden hatta nispeten dolu bir pille geldi. Yani bir 5 dakikayı bulmuş ...neredeyse herhangi bir kapanma, kapanma yok, yani olmadı. Yani takılı kullanmıyoruz sonuçta. Şimdi işte. kartı takalım. 5 dakika içerisinde su geçirmeye başladı. Görüntü bayağı leş demiş birisi. Kovayı, Şu kovaya bir koyalım. Doğrudan kaydı aç. At şöyle. Ben şöyle bakayım. Şöyle bakayım, bakayım. Baloncuk da çıkmadığına göre su falan almıyor ama... 5 dakika geçmiş herhangi bir su kaçığı yok arkadaşlar. Şu an gördüğünüz kadarıyla içine şey doğru. Devam ediyor. Kutuyu açarken parçalamadan önce şunu görmüştüm. 12 megapiksel yazıyor burada. Ama bu kameradan 12 megapiksel olma ihtimali kesinlikle yok. Ben aldım Sası bu arada 12 yani. megapiksel. Fotoğraf Deliyor. çözünürlüğü olarak var. 12 megapiksel. Evet. Fotoğrafı da büyük olarak çekiyordur sadece bu kadar yani. Fotoğraf moduna al sen onu. Bir selfie yapalım sende. Gel abi. Bunları zaten bilgisayara atıp bakacağız. Kamerada stabilizasyonun olmadığını ve görüntünün turşu telefonlar 66T0'lar gibi olduğunu söylemiş arkadaş. Şimdi bahçeye çıkıp bunu denememiz edelim. Hemen edelim. Evet arkadaşlar şimdi dışarı çıktık, güzel bir test yapacağız. Bir stabilizasyonla laf edenler var, çok kötü çamur gibi çekiyor diyenler var. Bayağı bir sallıyorlar arkında. Şöyle bir zıplayayım mı? Ya da sen zıpla. Ben yürüyeyim ya şöyle, zıpla. video çekeyim, vlog çekeyim. Merhaba Çek abi, Çek. kanalıma hoş geldiniz. Ben de sen çeker misin? Ağaca tırmanacağım. Salla kamerayı bir. Zaten yürürken sallanıyor. Kafan ince uzun gözüküyor ekranda gördüğün kadarıyla Koş, öyle şöyle. <gülüyor> inşallah öyle kaydetmiyordur yani. Şimdi gelin bunu bilgisayara takalım, bakalım nasıldır Evet arkadaşlar geldik, görüntüler o kadar mükemmel ki masa bile dayanamadı yani. Yani Şimdi biz bunu 180 liraya aldık ya. Görüntü olarak bir 180 liralık bir görüntü. Stabilizasyon yok diyen arkadaş bu arada doğru söylüyor. Koşarken olanlar. olur Geçmiş arkadaşlar. olsun Böyle abi. Geçmiş olsun. Jöle gibi sallanıyor. Evet. 4000 3000. Tamam 12 megapiksel kağıt üzerinde ama. Gerçekte çıkamadım. <gülüyor> abi gözünü seveyim bu da abi. <gülüyor> bu fotoğrafın Gerçekten? 12 megapiksel olması imkansız yani. Aynen bu öyle. Kamerası. Şöyle bir deniz kenarına gidelim. Bir de denize sokalım. Bakalım neler olacak. Evet dostlar dün İzmir'de hava biraz bozuktu biz bu kamerayı denize savmak istiyorduk şu ama niye gelemedik biraz şu anda da yapmadım. biraz bozuk ama dün daha kötüydü en evet. azından daha güzel bir görüntü olsun ne videonun kalını. kamerayı bırakmayın denize <gülüyor> Bırak inşallah <gülüyor> Güzel bir düzenek kurduk böyle, bir göster. Kameramız burada, rahat batsın diye ucuna da aynen. bir daş bağladık arkadaşlar. Suya batmıyordu biliyorsunuz, dün kovaya koyduğumuzda hiçbir şekilde suya batıramamıştık. Sana girip. zahmet olmazsa bir kayda gelelim abi yavaştan. Kötü şu şuydu 5 dakika sonra su almaya başlıyor. Zaten bunu kovada da denemiştik ama bir de neden denizde yani, denemeyelim ki? aynen öyle, denize sıfır bir yerde yaşıyor sonuçta. Hadi gidiyor. Hadi gitsin. Kamerayı son görüşümüz gibi ama hayırlısı. Bana da öyle gibi geliyor ne ama. Daha gidiyor mu hocam? Gidiyor abi. Sağ ol. Dur bir dakika makineyi açamadık. Götür Saniye. beni gittiğin yere. Bence oldu 5 dakika ya. Yukak'ın geldi. Şöyle yanına geleyim. Yanıma gel gücüm olsun. <gülüyor> Makineye benzer bir şey var ama bir topluluk var ama. O <gülüyor> <gülüyor> Ooo yosun kavurma yer miyiz Lütfi? Ozan ne tuttun? Eyvah. Evet ekran açık kayıt devam ediyor. Şöyle Aa, çekeyim. Seni de çekeyim. Siz de çekeyim. Kendim de çekeyim. Güzel. Fena değil durum yani. Zaten şimdi ofise gidince bakacağız. Kayıtta bir sıkıntı yoksa da Kayıtta bu kayıtlar... Bir sıkıntı yok. Şurası biraz ezilmiş makinenin. Nerede ezildiğiyle alakalı bir fikrim yok. Az önce... Onu az önce heyecan bastı ya. <gülüyor> Öyle mi? Dostlar birazdan ofise gideceğiz. Zaten görüntüleri siz de eğer alabilirsek bir sıkıntı olmazsa bu video boyunca yani deniz boyunca izlemiş olacaksınız diyelim. Evet. O zaman burada kapatalım burada artık. Kapatalım. Güzel deniz ortamında. Aynen. İki aramızda bulunan diğer webteklo içeriklerini izlemeyi ihmal etmeyin sevgili dostlar. Biliyorsunuz bu içerik sizlerin desteğiyle birlikte ikinci bölümü geldi. Çünkü İkinci bölümünü istiyorsanız da yapmanız gereken şeyleri zaten biliyorsunuz. Ürünleri de aşağıya yazın arkadaşlar. Ne varsa almaya çalışıyoruz. Bu hala Ürünlerden. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize çok iyi bakın ve hoşça kal efendim. kalın efendim. Görüşürüz. Bay bay.